Muhasebe bilgilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de öğrenmek istediğiniz bilgileri yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O halde gelin, ufkumuzu açacak birkaç soruya hep birlikte bakalım. Siz de bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ülkemizde salgından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden, Doğrudan etkilenen mükelleflerin 213 sayılı vergi usul kanununun müthbir sebep hükümlerinden faydalanmasına ilişkin tebliğ yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine, faaliyetine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörde faaliyette bulunan vergi mükellefi mükellefi için mücbir sebep hali ilan edildi. Arkadaşlar, mücbir sebepten faydalanıp faydalanılmayacağımızı öğrenmemiz için bize bir ekran açmışlar. İnteraktif Vergi Dairesi ekranından girerek sorgulama yapabiliyoruz Müş bir sebepten yararlanıp yararlanamayacağımızı bunun nasıl yapıldığına dair arkadaşlar bu videoyu o yüzden hazırladım nasıl yapıldığını size göstermek için Arkadaşlar internet interaktif vergi dairesine e, giriş yaptıktan sonra birlikte yapalım Arkadaşlar, e, ana sayfadayken arama yerine müç diye yazdığımızda, mücbir sebep diye yazdığımızda arkadaşlar, e, sorgulama ekranı açılıyor. Bu ekranda arkadaşlar mücbir sebepten yararlanıp yararlanamadığımız bu ekrandan takip edebiliriz. E, ben de vergi dairesi kayıtlarında hani faaliyet kodunuza göre 518 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında mücbir sebep durumundan yararlanıp Yaralanamam diye bir e, bilgi çıktı arkadaşlar. Siz de yaralanabilirsiniz diye çıkabilir. Ee, arkadaşlar peki bu yararlanabilirsiniz ya da yararlanamamazsınız ne anlama geliyor? Ee, şimdi size bunu anlatayım arkadaşlar. Ekranda görüldüğü gibi arkadaşlar 3 e, tane peş peşe görüntü paylaşacağım. Bu görüntülerden de gördüğünüz üzere arkadaşlar e, dönemlerde beyanname vermeniz gereken dönemlerdeki beyanname'niz 3 ay süreyle uzatılmış olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. E, Ekranda da gördüğünüz üzere arkadaşlar hangi beyannamenin son verilme tarihi ne zaman olduğu, işte hangi beyannamenin ödemesinin ne zaman olduğunu ekrandan görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım size bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Esen kalın, hoşça kalın.